nasıl bir, bir deri hastalığı Sedef? Malum. Burada kullanılacak olan şey üzüm çekirdeği. Yani kürün içindeki ürünlerden bir tanesi üzüm çekirdeği. Özellikle siyah üzüm çekirdeği olursa alüyü ala olur. Sedefe bağlı kaşıntıların Alınmasında siyah üzüm çekirdeği birinci derecede önemli. Siyah üzüm çekirdeği. Her defasında hatırlatıyorum. Gene söylemekte fayda görüyorum. Almadan önce hemen birkaç tane çekirdeği bir çiğneyin. Böyle saman gibi bir tat veriyorsa bilin ki o raf ömrünü doldurmuştur. doldurmuştur. Taze üzümü yerken de çekirdeğini ezdiğinizde dişlerinizin arasında... Onun buruk, kekremsi bir tadı vardır. İşte o tadı vermesi lazım. Evet, oradan bir tatlı kaşığı havanda iyice ezeceksiniz bunu. Sabah akşam birkaç yudum suyla alacaksınız. Sedefe bağlı kaşıntınızda. Lavanta, bakın lavanta. Aynı zamanda şey de var, karabaş bitkisi de var. Elma sirkesi de var. Bütün bunların nasıl kullanıldığı, nasıl hazırlanacağını rahatlıkla sitemizi ziyaret ederek görebilirler. Yani oradan bu bilgiyi indirebilirler.